merhaba hanımlar hoş hoşgeldiniz sarımsaklarınızı çürümeden buzdolabında nasıl saklayabilirsiniz? bununla ilgili bir video hazırladım sizlere umarım beğenirsiniz öncelikle olarak sarımsaklarımızı ayıklamayla başlıyoruz bununla ilgili size bir püf noktası vereyim bu şekilde kabuklarını sormadan sarımsakları elimize alıyoruz ve bir çatal yardımıyla öncelikle sarımsağımıza batırıyoruz ve ufak ufak böyle sağa sola hareketler yaparak Basit bir şekilde sarımsağımızın kabuklarından ayrılmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde ayrıldı. sarımsaklarımızı artık ayıkladık bir rondomuz var bunun içerisine alacağız şimdi rondomuzun içerisine sarımsaklarımızı aldık ve 2 yemek kaşığı kadar tuzumuzu ilave ettik şimdi güzelce bunları küçük küçük doğrayacağız gördüğünüz gibi doğradık Hafif dişe gelir şekilde olacak kadar doğradıktan sonra ufak bir kavanozumuz var. Bunun içerisine alabiliriz. Gördüğünüz gibi sarımsaklarımız artık kavanoza yerleşti. Ben alt kısımları hava almasın diye hafif bastırdım. Elimde şu anda zeytinyağım var. Gördüğünüz gibi sarımsaklarımız üzerine yaklaşık olarak 4 yemek kaşığı kadar da zeytinyağımızı ilave ettim. Artık karıştıracağım. çetin yağını hafifçe aşağıya salladıktan sonra artık kapağını kapatıyorum bence bu yöntem çok çok pratik oluyor çünkü yemek yapmak istediğimde bir de ekstra olarak sarımsakla uğraşmak zorunda kalmıyorum aynı zamanda bu şekilde 3-4 ay kadar buzdolabının Altında kaldıkça da zaten hiçbir şey olmadığını siz de göreceksiniz. Zeytinyağı ve tuz sarımsakların bozulmasını engel olacaktır. Kapağını sıkıca kapatırsanız herhangi bir koku problemi olmayacaktır. Ben çoğunlukla hep sarımsakları bu şekilde saklıyorum. Umarım sizler için de güzel ve faydalı bir e, bilgi olmuş oldu. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Gitmeden kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.